Yo şu bir halde. Bak merhaba de. ne de. Merhaba de Aha, al, al, al, al. Çok güzelsin sen. Gel bakalım böyle. Çok tatlı. Alaha. Bugün Merak Hanım'la beraberiz. Çok sevgilim Meral Bakır. Televizyon programı gibi oluyor böyle. <gülüyor> Söyleyecekten mi <gülüyor> yapacak bir şey. Meral Hanım'dan rica ettim. Sizler için ve yani en başta bizim için, sonrasında da sizler için böyle bir meditasyon uygulaması yapalım istedim. Çünkü aranızda böyle nasıl meditasyona başlayabilirim ya da meditasyon yapıyorum ama böyle olmuyor, odaklanamıyorum, çok fazla düşünceler akıyor, gidiyor diyenleriniz yani oluyor. Bu yüzden de Merylon'un böyle uygulamalı, gösterecek benim üzerinde ve sonrasında da siz dilerseniz 21 gün boyunca yaparlarsa fayda sağlayacaklarını düşünüyorum. Bakalım güzel bir meditasyon gerçekleştireceğiz. Bu arada ben başlamadan önce mi olsun size sorularımı sonra mı sorayım şimdi mi sorayım? Aslında önce soralım merhabalar. Tabii ki. Sanki... merhaba herkes için. Çok güzel dinler diliyorum. Ee, önce soruları sorun. Ee, çünkü meditasyonu hem kısacık anlatalım, arkasından uygulamasını yapalım ve derin gelişmeyi bitirelim. Ondan sonra soru o sonundan rahat bir şekilde tamamlanmış olsun meditasyonu. Tamam. Zaten bu arada Melek Hanım'la artık bir buçuk senedir böyle arkadaşı da diyebilir miyim? <gülüyor> tabii ki, tabii. Ki. <gülüyor> Şimdi o zaman ben, yani sizin sorduğunuz birkaç soru vardı aklımda, o soruları bir sormak istiyorum hemen meditasyon öncesi. Bana şöyle bir soru gelmişti. Meditasyonla ilgili kitap okumak isteyenler hangi kitabı ya da kitapları okusunlar dersiniz. Bir de tabii Türkiye'de bulabildikleri hani Türkçe. Meditasyonla ilgili pek çok kitap var aslında. Evet. O'Shawn'un çok basit meditasyonları var, Onu okuyabilirler, O'Shawn'un kitaplarından okuyabilirler. Yani Kitabın o meditasyon mu? Meditasyon, evet iki Hı -hı. tane öyle kitabı var, günlük meditasyonlar ve normal meditasyon diye bir kitabı. Hı -hı. Onu beğeniyorum, bunun haricinde de başka önerilerim olursa alta yazayım ben. Tamam, Hı? olur. olur. yapabiliriz. Okumaktan çok, çok meditasyonun aslında uygulamayla hani yapılabilecek bir şey uyguladıkça yapabilecekleri bir şey olduğunu bilsinler yani. Kesinlikle. Joy da bu arada menitatif bir hale geldi. <gülüyor> <gülüyor> evet. O da bize de ne dedik de yapacak, yenilik bir mutasyonu var. ben kısaca bir anlatayım. Tüm nedir ve nasıl uygulanır, o kısmı anlatayım basitçe. Sonra da uygulamaya başladıktan sonra nefesle başlayarak Devamını 21 gün boyunca yapabilirsiniz. O şekilde daha kolay olacaktır. Tabii bizi de dinlerseniz daha mutlu olurum. <gülüyor> <Devamlı> 21 <gülüyor> gün boyunca evet. dinlerseniz Bunlar mutlu oluruz. oluruz ama dinlemeden oraya da geçebilirsiniz kesinlikle. Ben Joy kadraja alacağım. Lütfen başlayın veriyorum. Sizdeyiz. <gülüyor> Joy Bey de sizi dinliyor da o yüzden beyli olsun. <gülüyor> evet. Tamam. aslında derin düşünme, tefekküre dalma bilinç boyutlarının değişmesi anlamına geliyor. Ne demek bilinç boyutlarının değişmesi? Yani bizim bilincimiz düşük anlamına gelmiyor ama farklı bilinç boyutlarına yükselmek e, durumu açığa çıkıyor. Evet, bizim aklımızın alabileceğinden çok daha öte hem bilgi akışı, hem sevgi akışı, Aynı zamanda da düşüncelerimizin durması ve düşüncelerimizin kontrolü şeklinde bir fayda sağlıyor bize meditasyon yalanmak. Öncelikle beden farkındalığıyla başlıyoruz meditasyona. Bedenimizi fark ediyoruz. Bulunduğumuz dünyanın içinde, bulunduğumuz uzayın içerisinde kendi bedenimizi, varlığımızı, neden ben bu dünyadayım ya da niçin buradayım, onu biraz algılıyoruz, sonra nefesle devam ediyoruz ve ondan sonra da düşüncelerin durması şeklinde meditasyona devam ediyoruz. En çok sorulan şey meditasyona oturuyorum ama aklımdan çeşitli düşünceler geliyor, evet, şey. duramıyorum, <gülüyor> zihnimi durduramıyorum. Evet. Hiç o... hatta oturamıyorum diyenler var, yani oturduğum anda kapattığım anda böyle delirecek gibi oluyorum <gülüyor> diyenler de var. <gülüyor> evet. Aslında onun için belki aktif meditasyon yapmak gerekir. Örneğin yürüyerek de meditasyon yapılabilir, dans ederek de meditasyon yapılabilir veya o düşüncelerini durduramayanlar için sesle konsantrasyonlar yapıp ondan sonra meditasyona geçmek gerekebiliyor. Derin nefesler almak ve nefese yoğunlaşmakla o odaklanmaya getirebiliyoruz kendimize. Bu ben çok kısa şeyi söylemek istiyorum geri gelmişken. Beni uzun zamandır takip edenler bilir. Siz biliyor musunuz? Benim bir meditasyon videom var. <gülüyor> Orada şeyden bahsediyordum. Yani meditasyonun bana sağladığı faydalardan. Ama tabii ki yani Merdan'ı böyle bir dönem hani sabah akşam yapıyorum dediniz. Bir de şimdi de zaten hep yapıyorsunuz. Ben sizin kadar değildim. Ama meditasyona başlamamda yine Merdan'ımın etkisi çok büyük. Çünkü böyle zaten bu dönemde e, hani karantina süresi Mart ayında yogaya başladım. Sonrasında siz dediniz ya her gün meditasyonun hayatına muhakkak sok. Onu yaptıktan bir iki ay sonra ben o videomda da onu söylüyorum buralara bir yerlere izlemeyenler için koyarız onu da izleyin derim. İki ay sonra falan ben mesela etkisini çok gördüm. Ama galiba yani o yüzden de 21 gün önemli ya da 30 gün değil mi? belli bir süre sıkılsak ya da, yani. bazıları da çünkü çok sıkılıyorum da bir yani oluyor. Şimdi mutlaka sıkılanabilir yani bu da çok normal. Bedeni hareketsiz olarak bir süre tuttuğumuzda beden alışıyor. Beden hareketsiz duruma geçtikten sonra zihin susmaya başlıyor. Ama biz meditasyona oturduğumuzda önce beden kaşıdı. şey yapmaya başlar. Ay oram kaşındı, kafam kaşındı, ay, ayağıma sinir kondu, ay, şöyle böyle aklına bir fikir gelir, bir düşünce gelir, ocakta yemek mi kaldı, ay şimdi şurayı aramam gerekiyordu falan. Evet. Fakat bunları bir süre sabrettiğimizde o düşünceler durmaya başlıyor ve bedeni, hareketsiz olarak tuttuğumuzda, yani kaşığını da bu sonsuz bir meditasyon değil, en fazla yaptığımız 10 dakika, 20 dakika kişiye göre, Ya da 5 dakika 5 oluyor. dakika ile başlayarak 10 dakika, 20 dakika kadar çıkarabilirsiniz. Benim sesime yoğunlaşabilirsiniz. Bir süre konuşuyorum. Bu konuşmanın sebebi de şu, konsantrasyon aslında. Dikkati o seste tutuyorum ve nefeste tutuyorum. Ondan sonra yavaş yavaş zaten bilinç değişmeye başlıyor ve o bilinç değişmeye başladığında zihinle durmaya başlıyor. Zihin durduktan sonra da düşüncelerle başlıyor. Aslında o duran düşüncelerin arasındaki süreyi uzattığımızda da işte meditasyon anı orası oluyor. Düşüncelerin durması ve sessizlik anına ulaşabilmek. Kısacık da ulaşabilsek bu sessizlik anına, birkaç saniye ya da birkaç dakika bile olsa mükemmel bir değişim geçireceksiniz yaşamınızda. 21 gün diyoruz ama yetişkinlerde bu süresinin bana soracak olursanız 40 güne kadar çıkıyor. Yani çocuklarda hmm. ve daha gençlerde 21 günde o bilinç değişmeye başlıyor ama Yetişkinler biraz daha uzun olabiliyor. Lütfen orada sabır gösterin. Ve düzenli uygulamaya başlayın, düzenli uygulamaya başlayın. Burayı tekrar söyleyeyim mi? Yuh, gayet iyiyim. Gayet iyiyim. Bu da iki kere tekrarladım benim için. Buraları hatta koyabiliriz hiçbir şey olmaz. Şey diyeceğim yani bir de ben, e, demin siz söylerken aklıma geldi yani aranızda belki soracak olanlar ya da bu konuyla ilgili bilgisi olanlar ya da duymuş olanlar vardır şu, işte alfa, beta, feta, bir de ne dalgasıydı. Ben şey diyordum, Meral bir anda kamera dursun dedi, kamera durdu <gülüyor> o sırada. Şunu soruyordum, bazen yani bilen insanlar vardır muhakkak, aralarında belki siz de merak ediyor olabilirsiniz diye bunu soracağım. Bu alfa, beta, teta ve bir dalga boyutu daha vardır galiba, dört boyut. Deta, alfa, beta, deta, evet. teta, teta. Hı -hı. aynen. Şimdi zaten mesela sizin konuşma tarzınız daha böyle yumuşak ve meditatif ses tonu deniliyor ya genelde, Hı -hı. adını bilmiyorum, siz artık söylersiniz ama böyle başka bir dalgadan yayın yapıyor diyelim. Benimki en mesela böyle hani günlük işte alfa dalgası mı deniyor. Dolayısıyla bunu da neden söylüyorum, e mesela meditasyonda nasıl konuşulduğu da çok önemli. Yani ona da dikkat edin derim, birazdan Meryem ya, siz konuşurken. Çünkü o zaten verdiği dalga boyutu, yaygı dalga boyutu da farklı oluyor. Değil mi? Hani bu konuyu da bilenler için bu böyle de et dip, not olsun, Hı. doğru değil mi? E, doğru tabii ki bütün, bunun aslında e, meditasyonun birinci amacı dikkati dış dünyada içeriye çekmek. Hani dış dünyada olduğumuz zaman biz böyle elimiz kolumuz hareket ediyor, getirin bunu götürün falan gibi. Ama kendi içimizde olduğumuz zaman daha sakin, huzurlu, kendimizde, merkezimizde, ve daha dengeli bir şekilde kalıyoruz. Meditasyon bize bunları kazandırıyor, dengede kalmayı kazandırıyor. Yani dış dünyadan kendi içimize dönmeyi sağlıyor. Yavaşça, aslında başlıyor, başlıyor, çok uzun, başlıyor, başlıyor, evet, yok. evet, evet, Yani sorularınız falan olursa zaten yorumlarda yazın, hani ekstra sorular gelirse zaten... Lütfen ben de cevaplarım isterseniz. Aynen, bir de böyle çok çok fazla soru da gelirse zaten bir videoda ikimiz yine oturur, sadece soru-cevaplarız. Soru-cevap yapabiliriz. Aynen, evet. o da olabilir, şimdi geçiyoruz. Evet örgülikle meditasyonun duruşu önemli.